Bugün 6 Ağustos 2021 Cuma, Venüs günündeyiz. Yengeç burcundaki ay güne duygusal ve hassas enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay ile Başak burcundaki Venüs arasındaki olumlu açı çevremizle uyum ihtiyacını ve sosyal becerilerimizi yükselterek bize destek olabilir. İlişkilerimizde daha yapıcı olabilir, anlaşmazlıkları çözmeye öncelik verebiliriz. Sanatsal ve estetik konularla ilgilenmek de verimli olabilir. Bugün aslan burcundaki güneşle boğa burcundaki Uranüs arasında oluşacak dik açı ani ve beklenmedik durumlarla karşılaştırabilir bugün dürtülerimizi kontrol edip sakin ve sağduyulu olmaya çalışalım sert ve kontrolü zor olan enerjiler beklemediğimiz ani durumlar yaratabilir bireysel ve özgür davranma ihtiyacı kurallar ve kısıtlamalara karşı gelebilir toplumsal alanlarda doğal afetlerde bilim ve teknolojide dikkat çekici gelişmeler olabilir akşam saatlerinde yengeç burcundaki ay balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak sezgilerimize duyarlılığımız yükselebilir yeni ilhamlar alabiliriz gece saatlerinde ruhsal ve manevi konulara odaklanmak iç dünyamıza yönelip tefekkür etmek faydalı olabilir